Küçük bir ana Kendimizi hapsedip Orada Yaşayamaz mıyız? Kimse bilmesin Ve kimse duymasın Tüm şartlar Aynı kalsın Küçük bir ana Kendimizi hapsedip Orada görmesin ve kimse bulmasın en derinlerde saklı kalsın o bir sadece Kendimizi hapsedik Orada Yaşayamaz mıyız? Kimse bilmesin Ve kimse duymasın Tüm şartlar Aynı kalsın Küçük bir anı Kendimizi hapsedik Orada Koruyamaz mıyız? Kimse görmesin Kimse bulmasın en derinlerde saklı kalsın. O bir saat içinde kendimizi bulamaz mıyız? bu bir saat bitince.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 Kendimizi hapsedim, orada yaşayamaz mıyız? Kimse bilmesin ve kimse duymasın, tüm şartlar aynı kalsın.